Kimse meydan okumadan uslu uslu iğrençliğimizi yapacağız. Hayır sen göster <gülüyor> <gülüyor> Demek ki Şemeli sıçmalı ayin yapıyorsunuz, değil mi? Skorbun içine ettiniz ya Ama iyi becerememişsiniz. Nasıl sıçalımış. <gülüyor> Etlerinden açarken de iki kez düşün. Sıçarlar. Hadi yiyorsa bunu da yapın. Acıya ne kadar dayanıklısınız görelim. Sizi yiğitler siz yapsanıza. <gülüyor> <gülüyor> Bu iğrençliği yapabilenin ellerinden öperim. Evet arkadaşlar buradaki herkese meydan okuyorum ve bunu ağzıma sokuyorum. Görüyorum ki herkes bir çılgınlık yapmış. Arttırıyorum. Bektan, anası. De... Hadi, gelin ana koy. Aa, ah. Ben çılgıyı almalıyım. <gülüyor> Yeter, kavramı vuruyor, yavramı vuruyor. Ecem, Naz, Arakan ve Kaan Öz, Bu ikinize gelsin. Bak, sigara. Bak. Ben bütün meydan okumaları kabul ediyorum arkadaşlar. Ve iğrençlik basınları tanımıyorum. Ama Skorp ailesi buna alışık. Ben farklı bir şey deneyeceğim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Evet, çöz. Baba, sana bir şey itiraf etmem lazım. Evet. Ben e, geyim. Yani erkeklerle sevişiyorum. Huran yaptı şaka. Dur şaka yaptım şaka. Bir dakika. Öyle mi? Gördüğünüz gibi sabun. Ve yiyeceğim. Hazır mısınız? Aslında o kadar da kötü değilmiş. Sadece dikkat diliniz yanabilir. Ee, yanıyor. Alayınıza meydan okuyorum. Gördüğünüz üzere sabunu... Ecemin ağzına bir şeyler sıkmasına dayanamadım. Ben Eceme meze konuşamadım. Meydan okuyorum ve ağzıma bol çiket sıkıyorum. Baba yapabileyim yapsın. Tuz yiyoruz. Yıllardır bunu yapmak istiyordum. dedikle vay baba derdine diyorum ve ala yakınza meydan okuyun desem de inanmayın eve çabuk Tatlımız ve karabiberimiz. Hadi amına koyayım Bu bir. Nasıl ne alır? Kadır ağzında patlar <gülüyor> <gülüyor> abi. Seni... Geliyor. Öf. Siz sizi izleyince hemen ben de yapmalıyım dedim. Çekinmiyor değilim ama yapamazsam da atacağım. Söz paylaşacağım, deniyorum. Biraz için bir tadını alayım ya. Senden korkan senin gibi olsun. Yok be kankınız paket. Çok harika bir cesaret. Yani alkışlıyorum. Hadi çek artık şuradan akıyor. Yeter. Bir kere de yormayın beni ya. Allah'ın seni kahretmesin ya. <gülüyor> Haa <gülüyor> Tamam, kabul. Kulaklarımı oyna tamam. Ama ben balığım. İstediğin kadar yapabilirim. Bu bir İngiliz anahtarı. Diye düşünüyorum. Adını yanlış bilmiyorsam. Bu da benim eski telefonum. Yani bir İngiliz anahtarı ve bir telefon Ne yapabilirsiniz? Ne yapılabilir? Fazla sözü gerek yok İzleyelim görelim Çal. Ben şimdi bu gördüğünüz açık camdan aşağı atlayacağım Cesaret olan varsa yapsın Hadi bakalım Hadi! Hepinize meydan okuyorum lan. Arkaya bak göster yenge şurayı. Soğuk su. Götü yiyen gelsin hadi. Adam sikeri. Tamam. Yiyeğin varsa gel. Sokaktayım beni çocukluğuma döndürdünüz. Ne yaparım diye düşündüm. Buldum. Hunharca zillere basıp kaçacağım. Basıp kaçmadan önce son söyleyeceğim şey. strong sana meydan <gülüyor> okuyorum. Buradan Sedat abiye saygılarımı gönderiyorum. <gülüyor> Azminden dolayı kendisini tebrik ediyorum ve senelerdir eve taşındığından beri olan mandalinayı ağzıma atıyorum. Emre sen demin buna benzer bir şey yaptın da kanka olsun yine yap özellikle Halit Deniz yapsın. <gülüyor> Harun abici meydan okuluna kabul ediyorum yalnız bizim ziller böyle yani zilleri teker teker basmam için burdan hepsinin numarasını çevirmem gerekiyor o zaman şöyle yapayım Kim o dedi? Şimdiden üşüdüm <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım Zeli gibi Hazamız mübarek olsun Bir şeyler geliyorum, hadi bakalım. Lira Oğlum ne işi öyle Kork oradan düşmek değil, annemin görmesiydi. Bak şimdi. Ne bakıyorsunuz lan? Siklemediler bile amanakoyim. <gülüyor> Şimdi en basitinden başlayalım. Buradakilerin hepsini karıştırıp içeceğim. Bir de ne varsa tüketiyorum kanka. Vol 3. Allah'ın ş**in bu ne lan? Ecemnaz Arıkan bu sana gelsin bekle Sana meydan okuyorum hadi yap Yap da görüyün Pek bir şey yapmaya gelmedim ama size meydan okuyorum Burdan eren hastana meydan okuyorum ve ıslak mendili ağzıma atıp çiğniyorum. <gülüyor> ne anlatmalıyım? Ne anlatmalıyım bu insanlara? Karşı takımın tribününde otur Ah bu yapıldı. Ağaca tutun koal ol! Iphone! Bir şey canım ilgili bir şeyler olabilir. Çok saçma! <gülüyor>